Biraz garip bir info ama Yani, yani ben, ben gözlemdeyim Benim şu an Ben neden ki abi Ben suçlamadım gördüğümü söylüyorum gözlemdeyim Eee Çağır bir şey soracağım navigasyon tamam. odasında vent var mı? Eee navigasyon odası bilmiyorum emin değilim Burak benle oyna bu arada sana güveniyorum Tamam skip oldum tamam. Navigasyon da değil de yanındaki Abi şu an bu konuşarak de... bulabiliriz ben kim olduğunu yani Dur, söyleyeyim tamam, oyun olarak Navigasyonun Siz yanındaki oksijen odası var ya Tamam, evet. Var ya. tamam. Evet. evet Ve orada var bir de aşağıda o koridorda okay. var Okey Oksijen odasında olan kimdi? Ben nerede Ferit? Sen nerede? Okan neredeydin? Abi ben ilk odalardaydım. Daha başlangıcın ilk Yoktun. odalarındaydım. Yok ilk İlk odalarda görmedim. O da hangisi kardeşim? Abi üstte göre bir koltuk vardı ya bir tane. Orada görev yaptım ben en son. Tamam. Sonra nereye? Oha. Ulan Okan. Tamam. Ben <gülüyor> tamam. görev yaptım. Abi okan orada ben tamam, bir daha görevim vardı. Neyler tamam. Biz odalardaydı. Tamam bırakın abi ilk <gülüyor> odalardaydı. Sıkıntı yok tamam abi. Tamam. abi sıkıntı yok. Tamam. Herkes görevini ha, işine baksın hadi bakalım. Şu an olabilirdik bu arada. <gülüyor> ben topladım abi. Evet. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu yaprak dökme görevi var ya. Onu yaptığında e, aşağıdan böyle yapraklarını döküyordu. Ee, yok, onu onu o onu dedi diyor. ya Rauf abi Kendini. kapadı onu. Ah harbi vigil boş görevi. Boşa mı topladın bizi? Suç, benim suçum kaldırmıyor. Aynen evet. ve Hı -hı. ama şöyle de bir şey var. Leokhan Böyle gelip gelip gidip bakıyordu. Millet tek gördüğü herkese, ben sürekli onu kovaladım. <gülüyor> ya ben herkese. Ben görevlerimi gidiyorum, Ben gidiyorum. Ne anlatıyorsun ya? Bak, net. Abi, Şöyle bir şey var. Başlangıçta, başlangıçta da Rauf abi öldürebilecek dört kişi vardı. Ferit, Leokan, Ben, Sincap. Ben Sincap'la birlikteydim ve Sincap'ın öldürmediğini biliyorum. Kendimden hmm. eminim. Leokan'ın Vent'den çıktığını gördüyse Ferit eğer emin olmamakla birlikte. Leo'kanda evet, suçluluk yani. ihtimali var diyorum bak. Bak ben diyorum. Abi ben işte görevimi yaptım abi. Sen Sonra vallahi gittim, salakta dolaşıyordun gibi gibiydi ben ama da. neyse. Yani. Abi görev evet, vardı. Benden vent'ten çıktığını gördün mü? Vent'ten çıktığını abi görmedim ben, tam olarak. Şey ben neden ol... ben niye vent'e gireyim Tamam ben, ben konuşmayayım yani, yani. o zaman. Tamam ben konuşmayayım o zaman Leo. Tamam buyur sen konuş abi. Tamam konuş abi. Ben diyorum ki Vent'in olduğu odadan çıkıyordu ama salakta çıkıyordu yani anladın mı? Vent'in <gülüyor> olduğu <gülüyor> oda derken abi, ben kafeteryadan direkt oksijen odasına geçtim çünkü. Vent'le mi geçtin Üst, üst kata, hayır. İlk başlangıçtan çıktık, üste gitmedin mi sen? Tamam, silah vurma şeyini, meteor vurma şeyini yaptım. Oradan aşağı oksijen odasında yaprakları sola atma görevini yaptım. Sonra tekrar tamam. mi Tamam, yani çağrıyla biz Ona gitmeden önce ordum ayrılmış zaten. çağrı, anladın mı? de bitiremedim, body bulundu. Bak, sen biz tabii yapalım. biz oraya gitmeden önce... Mı? Beyler benim bu oyunda iki tane i̇şte, şüphelendiğim bak. insan var, hatta Sen üç var oldu, bir, bir Riddick, <gülüyor> iki Leo, üç Alfonso. Abi Leo ya inanılmaz. Sen ben. çok konuşuyorsun. Sen Leo-Alfonso ikilisinden bir miktar şüphelenme abi. nedeni... On saniye, on saniye abi şu an Riddick, 10 saniye, 10 saniye abi. Benden şüphelenme nedeniniz Bakın. görev yapmaya tamam. giderken tamam. insanlara bakmam mı abi? tam Hep beni Leo konuşuluyor, hep Leo konuşuluyor bak. Basın abi. Basın abi, Riddick'le Crazy Ferit diyorum. Ne ben oldu yani. lan? Miyledir? Süpersiniz süper yaa. Ya. Vallahi bravo amına kıyım ya bravo. Böyle asır, böyle asır <gülüyor> süper ama. abi. <gülüyor> Anonim çok teşekkür ederim. 10 kişiye sablık mı hediye etti Anonim? Çok teşekkürler abi. Cansın bir tanesin. Kim gitti? Leo. Yo, Leo. Leo. Leo gitti abi. Allah rahmet eylesin. Ben elmas gitti mi ne koyayım? Onu alamıyor muyduk? Please insert kart mı? Oğlum ne abi ne koyayım? Ruspu çocuğu Okan. Abi, eee Okan gözümün önünde bütünlüyle Abi... öldürdü <gülüyor> Bir dakika, bir dakika ben Abi, ben bir şey söylüyorum. Abi ben komu yapıyordum. Dakika, ben. Hayır, hayır. Ben kimse öldürmedim. Ben komu yapıyordum. Bir çıktım görevden tamam. biri ölmüş. Kimi öldürdü? Evet. <gülüyor> tamam. Abi şöyle söylüyorum direkt. Doshin o... gördün değil mi? Ee, Al Alfonso'yla ile o... Okan cesedin başındaydı. Pembe, pembeydi galiba. Ridikt. Alfonso mu vardı Eminon'da? <gülüyor> abi o zaman Alfonso... Abi ben cidden bir şey, şey, şey Ben görev yapıyordum, görmedikleriyle kimse görüyordum. bir soru soracağım. Elektrik kesildiğinde birlikte gidiyorduk, elektriği çözmeye niye gelmedin? Onu sorabilir miyim? Okan, şeyin başında, elektriğin başındaydı, bekliyordu ben gittiğimde. Çünkü Sonra beni öldürdü amına koyayım. Ee, dedim, biz cesedin başında o ile Okan vardı. Ve ripaklamamışlardı. Ben kimse öldüğünde haberim yok. Ben şeyi çeviriyordum ya, ses dalgasını arıyordum ben. Görev yapıyordum ben şu orada. Ben kim bir çıktım görevden biri ölü Alfonso var yanımda bir kişi Hangi daha adam koşun geliyordu. Eee kom sabotajlandı ya Kom sabotajlandı evet. ya, onun görevini yapıyordum ben görevden bir çıktım biri ölü yanımda. Okan'la Eren ikisinin başındaydı. Bilmiyorum. Birisi yaptı ama Alfonso'yu yani. ben gördüm. Abi bir Alfonso gördüm. ben Eren, yanımda Eren reportladı. Ben Eren'i şu an şey yapıyorum. Eren direkt şey eee <gülüyor> imposter yani direkt. Hiçbir Bence şey. Ben her zaman abi böyle Alfonso'ya ver imposter. abi o zaman. Adam direkt vote verdi abi. Drego Hotel tamam, tam. Tam. orada Okan hiç bir Kesin Leo diyorsak şu an oyun bitmiş olması lazım. Eğer Hayır abi zaten de, bak şim şim şim çok teşekkür ederim Alfonso değilse Okan zaten anladın mı? Evet. Ama ben Alfonso olduğunu düşünüyorum. Alfonso'yla Alfonso Clean'in işte ya. Oraya ben çardan Ben, eminim. ben eminim. O diğer hal <gülüyor> olmadı Okan'a atarız. Zaten bitmiyor bakın. Tekim var Şunu yapalım. Ne? Ne oldu ya? Abi, şimdi ne olacak? Tamam sensin Okan diyelim. Nasıl benim abi? E niye benim abi? Bana açıklar mısınız? Doshine neden güveniyoruz Şahin? E, Doshine niye güveniyoruz? Ben onu konuş, sadece konuşmak için bastım bu arada. Ben kesin Okan demiyorum Burak. Abi ben Eş. nasıl olabilirim ya bir dakika. Alfonso, tamam Alfonso olabilir yani. Alfonso kesin zaten. Alfonso yani diğeri ölmemiş olamaz mı yani? Diğer impostör ölmemiş olamaz Ama mı? Ama şöyle bir şey var. Abi, diğer impostör zaten şu an hayatta Okan. Evet, evet. De sensin. Eğer Okan... Abi biri, e ay ben diyorum ki... ...Burak. Ben Charlie, diyorum Burak ki biri Alp oldu. Bak Charlie, Burak birbirine güveniyor. Burak. Ben de Doshin'e güvenmiyorum Burak. Ben de güvenmiyorum. Yani içine de güvenmiyorum şu an. Ben sıca, sadece sana. Ama şöyle bir şey var. Diğer oksijeni Doşin çözdü az önce. Evet, diğer oksijene ben gittim. Abi yani Bence, tamam çözebilir Katil olsam niye de. şey yapayım? Abi diğere de ben gittim. Allah Allah. Yine sen siz zaten orada üç kişi gittiniz. Şimdi tamam. şöyle çözmesi oyunu da kazanabilirdi diğer oksijeni. Yani. Yok abi hayır, ama ben ben, nasıl ben bu iki abi, insanı bilmiyorum. tanıyorsam Doshin diyorum abi bak. Bu iki insanı tanıyorsam bana Doshin diyebilirim. Yaptığın görevleri anlatabilir misin? Abi ben Meteor'la taş vurdum, kablo bağladım. Bir dakika en son ne yaptığımı hatırlamıyorum ama. Ya ben söyleyeyim abi Okan, beni öldürürseniz de yüksek ihtimalle imposterlar kazanacak. Ee, çok gerezdik de bana görev yaptım abi. <gülüyor> ya. Çok gereksiz bak o, canın, şey o şu hareketler direkt anlaşılıyor. Zaten. Abi ama hiç görev söylemedi Okan ya da Okan'da yaptığı görevleri. <Gülüyor> nasıl... Kapalı söyleyeyim. Hiç, çok ben yaptım yaptım. Abi, çok attım bak. Abi 3 tane kapalı maladım amına koyayım. Damlona taplaot yaptım tamam mı? Eee şey, <gülüyor> Bir de taş vurdum ne amına koyayım. Şey dol benzin doldurma var ya onu yaptım. Eee rotate dedim. Arkadaki o Bir dakika bir dakika çöp attın roketi. mı? Evet çöp, çöp atmama girecek bir şey varmıyor mu çağrı? Hayır. Nasıl bilmiyorum. Ben iki kişiye veriyordu ya biliyom böyle durdum. Ya ben mutluyum zaten Altuğ. Yani en azından şu olanda iki kişiye veriyordu. Leokan'la Riddick yaptım ben ya Okan verdim, bırak. Ben Okan'a verdim Burak. Ben Doshin'e verecektim. Bak kanka Doşin ya. <gülüyor> bu Bozuk para attım. Abi Abi Doşin ya Okan'a verdim ya Doşin ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hareketleri çok Doşinmiş geliyor ama Okan savunamadı kendini ya. Ben niye asıldım ya? <gülüyor> Let's go lan let's go lan! Orospu çocuğu okan. Ya! Abi Alton'la <gülüyor> <gülüyor> <Ya. gülüyor> <artık> niye, <gülüyor> niye öldürüyorsun lan orada? Niye öldürüyorsun? Oğlum ee, sen de Doshin'i öldürseydin ya bekledim. Çık. Ben orada görev yapıyordum ee, görmedim ki öldürdüğünü. Distort Sabotajı biz verdik ne görevi Ne ya açayım kanka? Discord arayüzünü kanka. İnsanlar e, hani görebilsinler. Ben açamıyorum ya. Nasıl açıyoruz onu? Şey Kapatıyorum. O yapma, Kapattım oyunu. Oyunu kapat aynı zaten şey, girersin tekrardan güne. Gelmiş evet. biri bana şey diyor. Ben bu adamı tanıyorsam diyor, imposterdık <gülüyor> diyor bak bak. <gülüyor> abi ama, <gülüyor> adam çok şüpheli konuşuyordun. Değil? Ama savunamadı ki kendine. Direkt ayıkmanız lazım zaten ona. Örkan görevleri söylese bitti ya. Örkan görevleri söylese bitti ya. İlk round Sincap'ı inleseydiniz, Sincap'ın demesine devam etseydiniz. Ee, Okan'ın ne olduğu çıkacaktı ortaya. Okan çünkü nerede olduğunu söyleyemedi abi. Evet abi bir zaman belli oldu. Yani der o navigasyonda beni çünkü... öldürdü ve vent'a atladı. Nerede olduğunu söyleyemedi. Açamam tamam ayrıldı sağa. Bir kişi yoktu sadece orada. Bir iki kişi yoktu. Geldim galiba. Onu bulsaydık bitmişti. Evet, Çıktı mı? E çıkmadı ama pem overlay. O bazen yarılara Biraz gelebiliyor. Biraz farklı bir var. aç kapa falan şey abi overlay'i aç. Çıkmıyor kanka. Evet. Bir dakika toggle overlay diyor. Shift artı Navi gelecek miydi bu ee? Shift artı konsol tuşu var ya Ferit. Açılmıyor çapka, ya. <gülüyor> Olur, normalde. Ee Navi gelene Yo, kadar oradan gelebilir bu arada istiyorsanız. Bir dakika Shift 1 yapalım bunu. Ben niye suçlandım oyunun en başında? Kanka bir tık şüpheli oyunu Kapatıp açıyorum takipten. Kanka ben, ben sadece görevlerime gittim. Başka hiçbir şey yapmadım bu arada. Ayy. Vam, emin olduğum tek kişi öldü. Burak da bana giriyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Mi Yok, mi? bende <gülüyor> de açılmıyor çağırdı ya çağırdı. Discord Orada overlay. geldi çağır. Abi kadar. Niye açılmıyor? Ee, oyun etkinliğine girdiğinde abi, Amongus'un yanında arayüzü aç varmış. Oyun etkinliğine, ha game activity. Ayarlarda game activity. Orada yan tarafta arayüzü aç varmış. Ona bas. Toggle overlay yapacağım. Amongus'u bulabilirsem. En üste oluyor, en üstte oynadığın için. En yeşil. Yok ben, ha burada buldum. Tamam. Oynadığın için en üstte. Ama sanırım tekrar kapıyı başlamalı lazım bu oyunu. Evet. Bakalım. DC kap bahşiş diyen var. Hani niye? Ya. Yönetici olarak çalıştırıyor diye var Sumbertime niye rakıyor burada? Bir de app detay silersen navi gelene, navi gelene kadar <gülüyor> ben geldim. <ya. gülüyor> Administrator <gülüyor> Update mu update diyor Mirat İslamet Abi merhaba iyi yayınlar seni keyifle izliyorum hastayım Eee seni çok seviyorum iyi yayınlar abi Kardeşim çok teşekkür ederim Geçmiş olsun dikkat et kendine I am defeat bende Okey her Amına şey tamam Eee yani ya hani ya Gilemi <gülüyor> ya. Abi işte Discord'u yönetici olarak çalıştırmayı da Evet denedim yaptım ama koyayım? Oyunu da yönetici olarak. Oh, Oyunun, ayarla Oyunun ayarlarına baktın mı kanka? Baktım, Oyun çünkü defaout açıldığı mı? Yok yok. Oyunun normal kendi açılırken grafik ayarlarında şey e, full olarak açmıyor. Full skin oyunları da vermiyor ya. Eee full skin mi yapayım oyunu? Yes. E zaten full screen olması lazım. Bir dakika. E zaten. Biraz beklesen kendi açılacak. Öyle mi diyorsunuz? Yok ya öyle bir şey yok. <gülüyor> o ne ya? Herhalde benince açılabiliyor Sonradan gelebiliyor evet. Full screen mi? Evet. Hmm. Şu an her şeyi yaptım. Overlay'de enable in In game overlay evet, açık bir de evet. şete game activity de açık mı? Doğru. Tamam, bir, Aa, bir geldi geldi yapıyorum. geldi. Harbiden sonradan evet, geldi aynen, abi. Aynen, aynen. Sonradan geliyor. Evet. Şimdi ben diyorum ki kamın task task'ları ya. Kamın 3 yıldır. Ben X'ime e de girmiyor bende. Kamın ne oluyor abi? Yani ne oluyor yani gelen? Ona göre özel şey yap O zaman nickleri nickleri ona göre yapın da. Benim aynı. Deokant şeyi yapsana ekiye getirip EU'ya alsana ben öyle girdim yapayım. I am Fatman. Yani hmm, sadece Ravf abi'nin gidişik. Yani Fatman diye de kim diye de sormazsınız yani herhalde, değil mi? Bobiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> of gir artık. Abi developer test ayarları 215 söyler Ravf abi demiş bira. 215 miymiş? Evet, 215. Tamam. Ya bu ne aman ya? Niye girmiyor abi? abi? Bir, nick değiştirmeyi ne Yaptım. Ben ben mi nickimi değiştireyim? Eee Nick değiştirip tekrar girmeyi deney. Muhtemelen. Yani, t ekle mesela. Otajini yaptın. Nope. Ne abi biraz bekliyorsun? Ne hatası diyorsun ki? Leo da girmiyor. Ben, ben Leo girdi. Abi Leo geldi nick değiştirse mi? <gülüyor> nick değiştirince geliyor çoğu zaman. Abi e Avrupa yapıp tekrar denesene mi? Bir dakika. <gülüyor> sağ altta Avrupa var ya, görmüşsün. Bu oyunu sevmiyorum. eğlenceler ben kaçtım. Barış, eyvallah öptüm seni. Ben de çok bayıldığım bir oyun değil açıkçası. 5 kişi hesaplık edettiğin için çok teşekkürler önelim. Çok sağ ol. Eyvallah abi. Giremiyorum. Abi bir Allah. public find game yapıp ee, bekleyip ondan sonra tekrardan girmeyi denesene. <gülüyor> Windows'taki her şey sildin mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Harbi oldu lan. Helal ol abi. Başlatıyorum. Herkes oh. hazır galiba. Oh. 3-2-1. Map aynı mı? Aynı. Oraya alışalım diye oraya açtım. <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> Aa benim de arayız açılmış lan. Neredeydi abi? Elektrikte Summer Elektrik one time kesmiş evet, abi. <gülüyor> evet. Oğlum ben ne alakalı? Levkan'la yeni girdik zaten odaya reaktörü tamir ettik birlikte. Bir dakika. Ben Summer'a girerken gördüm. Sincapla. Reaktörü beş kişi Sincaplar. reaktörden çıktım. Abi içeri girdiğimde iki kişi vardı içeride. Birisi Ferit evet. birisi ölü değil miydi? Evet. Ben mi öküyorum? Ben tam yanına abi. geldim ya, reportlarken. Diğerleri de geldi, Abi Sen, sen gayet soldan sağa doğru giriyordun Ferit. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> hayır hayır. Ferit dolaşıyordu hiç elektriğe de yardım etmeye gelmedi bu arada. Bir <gülüyor> Aynen, şey bir söyleyeceğim ben. Ferit uzaklaşıyordu oradan. Hayır doğru. hayır hayır ben beraber sizle geliyordum. Ondan sonra döndüm <gülüyor> elektriğe. <gülüyor> tamam ben konuşmayayım o zaman kesin beni koyayım. Ben bir konuşabilir miyim ya? Tamam dinliyorum. Ben, ben yukarı doğru sizle beraber geliyordum. Sonra döndüm Samır girdi Toneliğe odaya. Tonini'ye döndün. Ananın amı yüzünden gördüm. orospu çocuğu. <gülüyor> Diyorum ki sana. Orada elektrik odasına girdim. Orada teskin varmış. Onu halletmeye girdim. Sonra oradan Samur'u gördüm. Sincap da vardı içeri girerken. Sonra ben de girdim içeri. Ne oluyor burada bunu koyayım dedim. <gülüyor> Sonra siz geldiniz ya zaten abi. abi. Bu arada yalan söylüyor Samur'dan Leo aynanda girdik abi. Evet biz de <gülüyor> <abi> girdik. <gülüyor> Az bu ne? Abi reaktörün 3 <gülüyor> saniye kaldı. Ya anı ne ya. çapı abi. <gülüyor> <gülüyor> Ağabey yani, ne gerek var ki ne gerek var. Orada seni öldürüp <gülüyor> bente girecektim tekrardan girmedim mal ya. Aynen, aynen aynen. Abi bu arada RP'ye devam etseydin keşke ikinci imposter için. Niye? Of. Yani hala hele kim imposter Loga. varmış gibi boşa asıyorsunuz beni RP'sine devam etseydin de. Tamam şey... ama hayır belli oldu zaten. Aslında ikinci yani. imposter'ı nereden bileceksiniz oğlum? Ben doşine veriyorum. Eyvallah abi sağ ol. Tamam. İkinci imposter'ı da Of. <gülüyor> Rauf alır mı ya? Bence Rauf killler ha Abi orada vent'e girecektim ya since öldürüp Çok güzel olacaktı o zaman Zor mu? Rauf baya oynadı ama bu oyunu yer değiştirebiliyorsun ne diyorsun ya aaa harbiden keşke 2-3 kill daha alsaydım gitmeden ya bu ne haa buradan kimin ne yaptığını görebiliyorsun of kaybettim Yes, <gülüyor> ee, adminde buldum. Adminde Okan vardı, upload yapıyordu. Çıktı sonra. Aynen. Yani kart çekme yerinin <gülüyor> alt kısmındaydı. Okan. Admin dediğim şey neydi? Şu, şu kameralara kez. baktığımız yerde mi? Evet. Hayır. Gücüreti. <gülüyor> <gülüyor> Yok, şey bu. Adminde kart, Hangi... kart, kart çekme da, yerinin alt kısmındaydı. Öyleyse. Kart çekme ya ya. Com, communication. En aşağıdaki. Kommunikasyon değil abi. Adam, değil admin'deki kart çekme, Admin kar, kar çekme görevi var ya. Ha, ha. Ha. Var, var. Orada... Ortada table var. Table'dan bahsediyorum? Onun alt tarafındaydı. Öyle. İçerde de Okan vardı bir tek. E, Okan ne yapıyordu orada? Okan ne upload yaptın, görevinin o? önünde duruyordu. Bu ne abi ben... Ha evet tamam şu an hatırladım evet. Evet ben upload'umu yaptım orada. Ben sonra bilmediğin şey için ince... mi eğlenceli oluyor? Harbi mi lan? Tamam. Duyun alıyor eminim. mu? Oğlum <gülüyor> bu ne? Ya şu an nasıl bir subma yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne, ne diyeyim ya ki yani? Niye reportlamadın? Admin Ben diye. görmedim ki. Ben ölü görmedim ki. Ölü mü vardı? Hmm. Ya odanın sağ alt köşesindeydi, sen sol üst köşesindeydin. O yüzden görmeme ihtimalinde var bence. Ben upload'umu yaptım, direkt çıktım odadan. Yani olayın içine gezmedim. Ben bu arada yani herhangi bir şekilde Doshin'in moşin'in olacağını düşünmüyorum. Doshin çünkü kameralara bakıyordu. Ben security'ye girdim, bakmaya kamerada kim bakıyor diye Doşin bakıyordu. Reaktöre girdim, reaktörde görevi bitirdim. Bitirdikten sonra kameralara tekrardan geri geldim. Doşin ayrılmış yanımdan, gitmişti. Aynen, ama ben de zaten Ravuf oraya girince gördüm. Uzun süre çok, kısa süre süre içinde, çok kısa süre içinde yani e, oldu bu report <gülüyor> olayı. Ya. Yani Doşin yanımdan çıkıp oraya gidip öldürmüş olamaz. <gülüyor> ben de şey diye düşündüm, hani Ravuf oraya girdi. Orada vent var mı hatırlamıyorum ama hani çıkmadı uzun bir süre. Dedim acaba ventten mi gitti? Sonra baktım çıktı yani geri. Ben de gördüm boşini yakın zamanda. Evet, o zaman bino yani. vattı mı abi? Asik. Ben de skipperim. <gülüyor> A, <Aa>, vermiyor <gülüyor> mu? <mi>? Kim <Oramanı gülüyor> ben? Kör dediniz ya. Ya köşe ya, ondan kötü şey oldu. Yapmadılar. Ters köşelerdeydi, ben yüzde yüz şey. görmüştür yes. diyemiyorum onu. Salak da iyi devam ediyor. Okay. <gülüyor> Ne ara geldi elektriğe aman arkayım. Roof nerede ya? Rof. Rof. <gülüyor> bak bak Alfonso'ya bak bak, yılan yılan. Roof <gülüyor> oh, gir lan oraya. Zink. Aa kan ölmüş. Ne oluyor? Ben bastım abi. Ee, bu oksijen devreye girdiğinde doşinle ridik neden yukarıdan aşağı doğru geliyordu? Onu anlamadım. O yukarıdaki oksijene daha yakın oldukları halde. Ben yerini saplayamadım ve yalnız oraya gitmek istemedim ee, kalkıp yakında olabilir diye çünkü bu da bir pusu biçim sonuçta. Hmm. E, kafeteryadaydım. E, aşağı, ayrıca aşağı hani ikisi de aynı uzaktaydı neredeyse. Önce Zal, aşağı güzel güzel iyi Yukarıda birini görmüştüm çünkü kimi gördüm hatırlamıyorum. Aşağı in dedim. Sonra siz baktım oradan geldiniz. Ben diğer tarafa koşmaya başladım zaten. Bu Anladım. Ben ikiniz görünce böyle şey, emergency'ye bas basayım dedim de. Biz bayağıdır beraber geziyoruz, <gülüyor> görüyoruz dedim. Ya yani yeah. ikinizden bir Emergency. <gülüyor> okay. <gülüyor> emergency'ye basayım dedim. Başka lead var mı? Yok. Ben Görevler bitiyor. Bu şu an doğrasın ya. Aha Doshin'i gördüm. Doshin gel gel. Gel gel Doshin. Aa bir tane daha var. Bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. İçinden çıktı. <gülüyor> bir saniye. Ravuf abi e, dibimde kimi Doshin'i öldürdü abi. <gülüyor> <gülüyor> ben ne? Ben son anda gördüm. Aşağıda doğru kaçını gördüm. Ben kameraya bakarken. Nerede git Neredeydim ee, ben? Sen Secret'ı dövdürdün abi. Secret'ı dövdürdüm. De... Oğlum benim evet, kameraya bakarken görevim vardı benim. Üçüncü görevi bitiriyordum. Abi... Hatta Leo şey, Alfonso bak Oo. Alfonso bir önceki rauntta Alfonso bir önceki rauntta kapıda beklediğimi gördü benim. <gülüyor> Allah, şey, kabul tane Allah. Görevimi Allah yaptım. Üçüncü görevi ya. yapmak için yaptım üçüncü görevi. Ya yani direkt zaten aşağıya gittim. Kapıyı kapattılar admin'den. Admin'de kapıyı kapattıktan sonra admin'de kapının açılmasını beklerim. Aşağı indim elektrikteydim. Summertime ve seni... Alfonso'nun ya, yapacak dakika, kadar vakti yoktu. Şey ya Self Report ya Rauf abi. abi. Hayır hayır. Çağırtık da orada. Oğlum sen, sen de... de öldürdü öldürdü. Alo öldürdü bak. Ben... ben yorum yapabilir <gülüyor> miyim? Şey, abi ben yorum bastım, yapabilir miyim? Çareyle biz birlikte admin'deydik. Kapılar kapandı dedin. Nasıl abi anlamadım. Biz birlikte çıktığımızda Alfonso yukarıdan aşağı doğru bize geliyordu zaten. Biz ilk, e... ilk aşağı indikten sonra admine baktım. Adminden sonra aşağı doğru inerken kapılar kapandı. Kapıların açılmasını beklerim. Kapılar açıldı. Elektriğe gittim. Elektrik dediğim gibi 3 tane görevim vardı. Bundan bir önceki raundda da kapıda beklerim. Hatta sağ sol yaptım 8 kere. Kapını açılmıyor bırakayım diye. Alphonso uzaktan kesti hatta beni. Kendisi Abi, söyleyebilir. Ya oğlum önümde kesliyorum. Alo inanın lan. 3 tane görevi yaptım. 2 tane görevi yaptım. Ondan sonra şey verildi zaten eee or ortaya bassın sen emergency'ye bassın bir sonraki round. Sonra bir tane görev kalmıştı. O da gittim adamları deksikürt düdürdüm. Yok adam, oğlum ölür. Öyle... Adamın öldürülmese ben nasıl raporlayacağım? Önümde kamera yaklaşıyordu. Birisi izliyordu. izliyordu. Ben izliyordu. izliyordu. Bak, do bak Doşim'le bam Abi, vardı. Abi bak. Sonra bak bak Doşim'le bam vardık. Beni öldürmeye bir, veya Doşim öldürmeye çalıştık bilmiyorum çünkü ikimiz üstte oluyoruz ya oraya bakarken. E, doşuna patladı kanka Sonra odada 2 kişi vardı niye öldürsün ki birini ya abi. oğlum kanka Allah aşkına, işte, yani, 2. gerçekten 2. E geçiyoruz ya bak, Allah aşkına. 2 e geçiyoruz ya o sandı ki muhtemelen 3 veya 4 kişi var orada e, bastı hangimizin olacağını bilmiyorum bir dakika ben de ama eğer değilse kesin ridik bak %100 göreceğim bak abi güvenin bana adam durmuş tuşeni abi dedi abi tamam kolay kolay çok alnık güzel rol yaptılar. Bir turg. Güzel adımlar yapıyorum. Ben şey yapıyorum. Tanıyordum neredeyse. Rauf abi ben her kameraya bastığımda basıp tekrar geri basıp tekrar geri yaptığım için yakalandım. Yoksa etkiliydim. Ben bu arada öldürmemin sebebi şey e, orada ben bir kişi var sandım. Abi <gülüyor> ben öldüm fark etmediniz bu arada. Evet. Şeyin belirttiği kimse fark etmedi. Okan kameraya bakarken kopardım kafasını hiç kimse fark etmedi Okan. Emergency verdiniz orada benim body reportlanmadı. Burak nasıl siktim amına seni? Bir de Benimkine vent'ten çıkmış, çıkmış bir anda böyle kafamı <gülüyor> kesmiş ya. Abi biri köreyip <gülüyor> <de, gülüyor> <gülüyor> vent'ten çıkıp kafamı kesti. Orada bir daha vent'e girseydim güzel play olurdu değil mi? Sen niye orada forcelamadın Biri vent'e, vent'e girdik, önümde kesti diye. Bu arada oğlum hatta şey çıkarken önümde bir anda ordu geldi amına Ben de tarih biriyim, bir minordu orada vent'te oldum. Bak olduğunu. seni bak vent'ten çıktım, seni öldürdüm. Arkamı döndüm, 4 kişi vardı amına yani. <gülüyor> Hala tartışıyorlardı orada. sen diyecektin ki diye biri öldürdü, reportladım, biri vent'e girdi diyecektin. Çünkü orada vent var. Eee vent'in başında da eklerlerdi. Eee şey, Ferit. Hı. Bilmiyorum ben biliyor musun dolaşabiliyorsun da, dolaşabiliyorsun şeyken ya. abi nedir onun adı? Eee... Vent'ten dolaşılabildiğini gör, bilmiyordum. Aynen dolaşabiliyorsun, ilerle hani çıkmanı o, hani gerek yok. O ok tuşları var, onlara göre çık çıkabiliyorsun. Yaratıkken Aynen. abi, vent'e girdiğin zaman... Vente girdiğin zaman veya işte kamera olur veya herhangi başka bir yer olur açık kaldığı zaman ekranında evet. ee, senin kilinin kuldağını dolmuyor haber lazım. Hı. Tamam. O yüzden mesela vente girip kilimin kuldağını gelsin diye bekleyip diye düşünme. Anladım, anladım. Koşman lazım yani okay, let's olması go. için. Gökhan. Şu ki de var onu tut. Çözeceğiz şimdi. Sıkıntı yok. Admin'e gidelim. de yapalım. Ya amına koyayım, bundan da nefret ediyorum ya. Ah! attım mı? Çok korkuyorum. Oh, klene samur. Hmm. Kim gitti önümüzden Doşin? Oha, iki kişi. Do Onu hiç görmedim. Yuh. Yüksek öldürdü Vent'i attı da. Ee, Burak'la ben arka arkayaydık. Ben benim ee, arkamda Çağrı vardı. Neredeydi ama. abi öldüler? Elektrikler ölüler elektrik neredeydi? Bir tanesi hmm. mavi tişörtlü. Eee, Çağrı Doshin'den eminim, yapmadığına evet. eminim. Burak'la Doshin'den... Ama içinden biri ile... hala çalışılabilir yani. Şöyle söyleyeyim, Ben medikal görevini ile... etkinleştirdim. Evet, Direkt Bukan, Teşekkür ederim, Bir konuşayım. Tamam, ee, tamam. Alfonso'yla ben reaktörü yaptım. Doğru. Sonra Burak katıldı e, koridordan beri. Şöyle oyun başında ne? ikimiz reaktöre Zete giderken bunu. Burak önce arkaya döndü, sonra geldi reaktör. Ben Burak'ı hiç görmedim, öyle söyleyeyim. Burak ne? benle birlikteydi neredeyse başından beri. Neredeyse ben full çağırıylaydım. Ayrıca bir nereye döndüm ben reaktöre? Bir daha söyle. Kafeteryadan reaktör şey geldi sabotaj geldi. Gidiyorduk. Sen bir geri dönüp geldin ya. O anda ekle girip çil mi aldım? Hadi sadece onu söyle. Okay. Tamam. Yani öyle, öyle bir şey. info yok da çünkü. Yani. Ekstra bir... bir lead lead'imiz yok abi. O yüzden Okey, devam ke. Ski ben de bu arada shield tarafından Okan'la birlikte admin'e doğru geldik. Onu da söyleyeyim. Okan'la birlikte Okan'la Evet, Okan'ın orada olması imkansız. Hadi biraz daha dikkatli arkadaşlar. şey. Okay. Ama bir Okan'dan neyse. <gülüyor> Onun için anlat, anlat. Ee, anlat. Rauf abi, kendini bak, kendini anlat. Alp... Bak ben shield'ı yaptım Hiçbir tamam Hiçbir şey abi. söylemeyeceğim, söyle kendin anlat. Tamam ben tamam. anlatıyorum, dinleyin. Ben shield'ı yaptım, tam komuzdan doğru gidiyordum. Rauf abi Alfonso'nun üstündeydi, öldürmüş ve geri koştu abi ondan sonra. Ee, Hı -hı. Öyle söyleyeyim yani. O yüzden Rauf abi imposter abi. Bu kadar. <gülüyor> ya oğlum Allah aşkına nerede gördün? Ölü neredeydi? Ölü neredeydi ölü? Ölü nerede? Shield yaptığımız yer var ya, shield yaptığımız yerin üst koridorunda bu galiba. Sağ, Sağ oldun. Oldun. koridorunda Rof abi öldürdü. Onun sonra başında bekledi, benim görmeyeceğimi sandı. Ondan sonra yukarı doğru gitti abi reportlamadan. Ya abi Allah aşkına, Mad Bey tarafındayım ben, Leokan gördüm. Ya bırak bırak, <gülüyor> Mad Bey'miş. Lan bırak. neyi bırak? Lan adamı öldürdün üstüne bakıyorsun. Sol tarafa gittim ben. <gülüyor> <gülüyor> neyi konuştum? Abi bak, be, bana, bana inanın ya. Oğlum Leokan'la karşılaştık bir-bir. <gülüyor> Adam, adamın üstüne baktık. Bravo abi, abi. ne görevleri yaptın abi en son? Abi ilk başta benim oksijen görevim vardı, oksijen görevini yaptım. Ondan sonra hatta şeye gittim, Ferit de hatta beni gördü orada. Ee, na na na na navigasyona giderken hatta arkasından Burak da koştu, Ferit'in. Navigasyonda görevleri yaptım. Aşağı doğru hareket ediyordum, storage'a gittim, storage'da kabloları bağlarken sen geçtin yanımda ilk el. Evet, İkinci el, Medbay tarafına gittim, yukarıdaki AppRange'nin oradaki kabloları bağlamaya. Orada adam aldı abi, beni müslüme atıyor. Ge önceki şey oynanısı oldu ya aynısını yapmaya çalış. Peki şimdi. şöyle bir diyeyim bir abi. Şey bir, dakika. bir dakika, madem madada Medbay tarafındaydın. Sağ altta ne işin var? Ne ne Bir şey soracağım Rücursun abi. Şey. Abi, çünkü oraydım zaten. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi Raf abi sen o kill'in olduğu yerde olmadığını mı belirtiyorsun. Evet değildim. Medbay'in tarafındaydım. O kanları bağlamak da orada. Report'tan sonra hiç kimse konuşmadı. Anlat do şimdi abi. Hiç kimse konuşmadı. Evet, Ekran evet. atma. Çünkü o basmış. O basmıştı, doldururmadan çıkmadı abi. Hayır, peki sürebiyeceğini biçok varmış. hayır peki akılmadı ki. Sana suçlayacağını... Sana suçlayacağını nereden çıktı, yanında çıktı. Abicim yanında ki merak ettim mikrofonun <gülüyor> açık <çıktın>, ne olduğunu <gülüyor> anlamadım. Böyle bir şey yok. Abi, <gülüyor> abi inanılmazsınız ya. <gülüyor> Geberin amana kıyım, bana ne? Zaxte. Şimdi bence diğeri. Şöyle yakalarlar adamı Rafael. <gülüyor> ya salak orası fücü. Nedenim bile değil nedenim <gülüyor> salakla salak, konuşmamın okuy. Navigation mı gitsek? Navigation. Navigation'a giderim. Benim testim kalmadı neredeyse. Ee buradan geçilmiyor aman okuy. Her kapılar kapalı. Okay, okay. Hey hey hey. <gülüyor> Ey yo ey yo Storage Sincap çağrı var burada Elektrikten Leo çıktı Nereye gidiyoruz şu an Tamam güzel Beraberiz şu an hep beraberiz Biri yukarı ayrıldı Leo yukarı ayrıldı Elektriğe girdik Aha ne yapıyor Okan? Ne bu? Ha, tamam. Pss, pss. Kolaydı. Şu yapalım. Tamam, benim görevlerim bitti ya. Çağrı, ben Okan. Navigation'ı hallettik, O2'yi hallettik. AHA! Admin odasının önünde gördüm abi. Self report, Ve en son Self report, şunu söyleyeceğim. admin odasına girecektim. Reokan'la Doshin vardı o odada. Sonra ee, senle vardın, üstte doğru çıkıyordun. Pisus, kanka. Pisus, Pisus. <gülüyor> <gülüyor> Leokan'la tamam, evet. vardı. Ondan sonra ben üstteki şeyi yapmaya, yapmaya gidiyordum. En son siz vardınız ve şunu da söyleyeyim. Rauf abi ilk başta kiliğin orada olmadığını belirtti. Ve sonra dedi ki, Leokan beni gördü dedi. Ben zaten buradan şüphelendim, Leokan'dan. Burak'ın ilk iki kili almadığından %100 Çağrı, eminim. Ben, Okan, Çağrı Ana, ben Ana, Okan, Çağrı ben Okan. O2'yi temizledik. Ardından Navigation Room'a Doğru muyum? Evet, Ayrıca, doğru. doğru. Ve başından Reap beri beraberdik. Reaktör alerji var ya reaktör görevi. Orda çağır ben Doşin, Okan hepimiz beraberdik. Bir tek Leo Kan yoktu. Ondan sonra etkili yaptık zaten. Ondan sonra ha. ben şey patladı e, bu. Ok sabotaj patladı. patladı. Şey ben de onu bunu... yapmaya gittim kanka. Artık burada Leo Kan Doşini gördüm. Bir dakika sus. Leo Kan'a Doşini gördüm. <gülüyor> Leo Kan sonra ha, yukarı tamam. gittim. Ee, diğer yani görev yapmaya, yapmaya üstteki abimin panelinde açaydım. Tam anlat tamam. Söyle. Ondan sonra zaten report geldi. Self report abi. Ve ben kesinlikle Leokon olduğunu tamam, düşünüyorum. Tamam ben de açıklayabilir miyim abi? Evet buyur Leo. Şu sabotaj mı abi? Onu devre dışı bırakmaya gittim. Admin odasındaydım. Burak da vardı. Yanımda da kim vardı bir de? Töşün vardı. Rp'ye bak. Ne? Sonra, sonra benzin'i doldurmaya gittim abi aşağı. Ee? Yukarı doğru çıkarken ceset vardı abi. Hmm. Yalan söyleme. Yalan söyleme. O sürede benzin doldurmaya Hala gittim. Hala aşağı inmedi var. mi ben? Al, yalan sincabı, söylüyorsun lan. Sen çok yalan söylüyorsun. <gülüyor> Oğlum, o nasıl... adamı öldürmüşsün yani bana suç atıyorsun şu an. O sürede yani. nasıl TÜL'ü doldurup evet, gidip reportlayabilirsin ya? Ben Admin odasına gidecektim. Yukarıdaki kapılar kilitliydi. De giremedim kanka, dedim. 5 saniyede... A, bataryanın doğru. ortasına geldim Ancak ...report verirken... Ya kesinli Leokan bu ya. ya. Veriyorum ben veriyorum abi. De ben de Sincap'a verdim abi. Ben Sincap'a güveniyorum o yüzden. Ben kesinli Leokan. Çok krislik olmuştu Sincap o yüzden güveniyorum ben. Ben Leon'un Def'ini beğenmedim. Ve abi. ergen çatal dildi sesi bir anda çıktı tamam. ya ortaya <gülüyor> <gülüyor> Tamam abi. Siktir git. Ulan çok <gülüyor> kötü yakalandım <gülüyor> ya. Doşin'e Olup çok abi. kötü yakalandım baktım aşağı kimse yok aman okuyum. Dedim ki abi etrafı boş aman okuyum. Tın diye geçirdim bir tane kafasına çocuğun. <gülüyor> Alttan Doşin koşarak geldi. Savunma mısın? Sincabey ye ye diye bağırmasın ha. <gülüyor> ben de var <gülüyor> e, mı? mı? Ha, onu da söyleyeyim. <gülüyor> onu da söyleyeyim. Yani e, basan adam ilk başta bırakmazsanız konuşmasına oyunun hiç bu anlamı yok. Yani kuduz köpek gibi atlamaya gerek yok ortaya. Tamam. Bırakan adam konuşsun mı? abi. Bırakanın konuşması lazım. Biri yok. Ha, bir durun abi. Ben yanlış site çıktım bekle. Geldim. Eymen selam, selam abi eyman annem babam abi, doktor gel. ve bugün poşet oldular. İki ablam var diğer de poşet. Ya abi mi poçuyorum. Bundan basket hak herkesin nokta nokta. Okey okey. Okay, okay. Bir ara sana fıkır okay. çekilmiş forumda neyse bay bay. Geçmiş Nasıl olsun eymencim. Çok geçmiş olsun. Dikkat edin kardeşim. Çocuk. <Gülüyor> <Sucu. Gülüyor> Okudum hedef. bence Okan lanavi değil. Orada vent'e girerlerdi yanlışlıkla kesin. Şu kovar mı oyunda mı? Şükür bizim şükür mü? Şükür yok ya. Var bir lan şükür oynar bu ha? Ya bok yedik vallahi bok yedik. İyi iyi alıştık. Alfonso'dan bir tık şüpheleniyorum ama hadi bakalım. <gülüyor> Bak. Bak. E, bu adam beni kovalıyor. Hey hey hey beni kovalıyor. Oğlum beni kovalıyorsun diye evet. çok korktum. Alfonso var ya. Abi CS'de niye report etmedin? Oğlum beni kovuluyorsun anlamamını kıyım. Aşağıya gidiyordun <gülüyor> bir anda beni kovulamaya başladın. Ne ayak? Ya öldürsem öldürdüm ki zaten kapılar kapatılınca. Bir Hayır. baş başa kaldık ya. Aranızda bir mesafe vardı. Sen nerededin Leo? Ben Medical'a gittim. Gördün oğlum yanından geçti seni. CS, Security'nin önündeydi. Ben Medical'a gidiyordum, Cafetaria'dan. Ben daha yeni senle geliyordum oraya. Şeyden, en sağdan sola geliyordum. Doğru. Hmm. Ben de oksijen odasından çıktım, kafeterya'dan ben bir kula geçtim. Doşunu gören var mı gidiş yolunda? Ben hiç görmedim Doşunu. Ofkere mi oldum, sensin ben lan? Yok <gülüyor> <gülüyor> Rafa abi, Rafa abi. <gülüyor> Yok oğlum ben elektrikteydim. Çifteydik Rafa abiyle. Oğlum oradan girelim. Sincap elektrikteydi, sabotaj oldu. Evet. Bekledim biraz, ikisi de geç çıktı biraz ama. Ben geldim, sabotajı düzelttim abi. Ya da sen beni takip ediyordun. Benim reportladığımı reportlamadığımı görünce sen reportladın self report. Ama sen de sağdaydın. ben sahadaydın. senin. Evet sen de Ben senin arkandan geldim. Doğru. doğru. Okan Aa, <gülüyor> e... ya daancı öldürdüyse. Şey O zaten efendim. Elektrik odası nereden geldin? Reaktörden kaldın değil mi? Ee, sağ alttan geldim. Sağ alt dediğin yer. Şey navigasyon o, yeri galiba Şey şel, şel. Geldim. Çil, okay, Aynen, tamam. shield geldim. He shield. Kameraları kim izliyordu oyun başı? Abi biri kameraları, kameraları ben izliyordum. Saldım sonra kameraları aşağı doğru hareket ettim, devam ettim. Hmm. Sonra elektriğe girdim zaten. Sincap elektrik beni gördü. Klien'in arkamdan girdi. Arkamdan girdikten sonra ben görevimi bitirdim. Aşağı abi. indim. Adem'ine girdim. Adem'in kar çekerken report geldi. Okan Hadi. sen nereden girdin elektriğe? Sağdan mı geldin, soldan mı? Ben sağ taraftan geldim elektriğe. İçerde Ferit'le Rauf abi vardı. Büyük mali o kişide değil çünkü vakitleri olmazdı ikisi. Ferit'le Raaf abi yoktu. Ferit'le Raaf abi yoktu yok. yalan söyleme, benle Raaf abi vardı. Kim vardı? Senle var mı? Benle Burak vardı. Tamam tamam ikisi vardı. Skipledim. Skip. Ay ay ay. <gülüyor> Ne oğlum? O tuşlara basacaksın. Ha. Ne hangi tuşlar? Sağdaki. Ha. Alfonso'ymuş değil mi? De Konuşma Tam Leo'yu ben storage'da buldum. Eee kafeteryadan iniyordum, yukarıdan iniyordum. Storage'da evet. buldum. No Kapılar açık reaktör açıldığında neden sorun? No Log muymuş? Ya ben gibi. de onu soracaktım clan'ine. Sen cevabını al, ben de onu soracağım. <gülüyor> Kanka zaten gidiyor herkes tamam mı? Yani benim gitmeme gerek kalmadı. göreve devam ettim. Ben her zaman böyle yapıyorum. Hmm. Ben de aynı şeyi düşündüm. Bir sürü kişi var dedim. Aa, Çünkü yani reaktör, reaktör e, alert verdiğinde de Klan'ın admine girdi. Peki sen niye Admin'de download ve update yapıyordu ha? herhangi bir Baktım yukarıda kimse hala sonra Ben sonra reaktörü tamam. ee, sen kamera görevini yani. evet. Hayır, Hayır, kamerada kamerada ben ben görevi. En son şu an kamerada benim dedik. Şu kameralarda biri bir vardı tam. Ciddi, ikimiz elektrikteyken nasıl kameradasın sen? Nasıl Kanka, kameradan yola çıktım, seni gördüm. Yani zaten ortasındaydık elektrikte, kameranın ortasındaydım ben. ben kamerada kim bakıyordu diye geliyordum. Ben hiç görmedim. Sen çıktın sonra. Ben kameralarda ama biz elektrikteyken geçmiş şey olabilir. Ben tanımıyorum ya, o kadar vakit geçmedi yani. "Bırak storage'da buldum mu?" dedin abi. Evet, storage'da buldum ve kapılar kilitliydi abi. Evet, ben bunu sana söyleyeceğim. Ben navigation ben Poy gördüm Evet, da ile beraber. O kan neredeydi? Ben tamam. e, ka kafeteryadaydım en yani son. Tutuşlu görevi yapıyordum. Uzun görev var ya bir tane. Ben son, şunu yapıyordum. söyleyeyim. Ee, iki kişi aynı anda ölmüş. Yani double kill olmasa da aynı anda ölmüş. Bir şey diyeceğim. Zofa bir kamerada Aynen. olduğunu söylüyor. Çareyle ile ben yan yanaydık. Yani burada ben yani o zaman. Ya Okan Kamera şey Okanla Burak kalıyor. Şey var ya şu dokuz tane tuş var tıklıyorsun. Cyber Space vardı ya şeyde. 1 2 3 4 5 6 7. Yani şimdi buraya gitmem onunla. O kafeteryada değildi. O, değil, o, o kafeteryada kafeterya değil o reaktörün. Abi onu ben ben al ben, ben, bence alsalım birini ama. Ben Okan'ı bence gereyse ya. yarın devam şey, ediyoruz bu oyunu. Çünkü bence bayağı gerek yok aslında. Ya. Ben ben skip Ben Okan'ı iki defa takip ettim bu arada. Okan görev yaptığında üstteki bar artmıştı. Onu da etkiledi. Destorlar kazanır oyunu. Bir tıklınız gibi. Ne yapayım oğlum anlamadım ki görevi amına koyayım. ilk defa gördüm. E, bütün görevleri bitirdim. Bak kim yok? Alfonso yok bak. Nerede o piç bak yeni geliyor. Bak Rauf da salakta uzaktan izliyor bak. Rauf'la Alfonso ya net. Nami evet, neredeydin? Ben buldum. Nerede miydim? De, durdum, nerede bulduğumu söyleyeyim anladım, kanka. kanka admin odasında. Beşinci bölümü izleyeceğiz. İzlemedik. Beşinci bölümü izleyeceğiz. Gördüm. Ve <gülüyor> ben admin odasından çıktım. Bir görev yapmaya gittim hemen yan tarafında. Oradan çıkarken yanlış hatırlamıyorsam Alfonza'yı, e, Okan'ı ve şey gördüm Ralf abiyi gördüm. Üçü odadaydı. Abi neredeydin? Ben Önündeydim kardeşim. Ee, Ralf abi sen benim navigasyona giderken kamerada gördün değil mi? En başta bir önceki rantı gördüm, evet. Bir öncük roundda gördün evet. Evet, bir önceki round'tan bahsediyorum. Biz Çağrı evet. ile yan yana dedik. Ee, biri body reportladı. Yani <gülüyor> iki kill alınmıştı ve Çağrı ile ben navigasyon dedik. Şey storage'da olduğunu söylüyor Burak. Hayır, ben ee... çok başında Çağrı beraber geziyordum. Ondan dedim. Yani arkasına dolaşıyordum. Riddick. Evet. Abi bir şey diyemeyeceğim. Burak yani sen benim dibimdeydin ve benim nerede olduğumu soruyorsun. Sürekli Burak, dibinden olay, ayrılmadım ben senin. Ben... Bence Burak bence Burak'la Okan, nedenini de söyleyeyim. Ben body reportlanmadan bir saniye önce Burak dibimdeydi. Önümde kapılar kapandı. Tam ölecektim body reportlandı. Hmm. Hmm. Ve benim nerede olduğumu sordu direkt dibindeyken Buran. Hmm. Ben Burak'la Okan diyorum. Bu arada Ama şimdi şöyle şey emin bizim, bizim bizim bizim elimizde astığımız kimse yok arkadaşlar bakın. Aslımız bu insanların mi? bu insanların hepsi kendi ölen insanlar yani şu an demek oluyor ki bu hala içimizde iki tane imposter evet. var. Evet. Bizim ee, eğer ben... yani bu round birini astığımız lazım Asmazsak ben bir sonraki round zaten. The boys yarın yerin, yarın izleyeceğiz Marko Mehmet. Plan kişi olarak e, Nabi, e, Burak. Nabi ve Burak olduğunu düşünmüyorum ben zaten değilim. Okan, Alfonso ve Rauf abi. Sizden şükrediyorum. Eee iki kila alındığında Rauf abi kameradaydı. Rauf abi sürekli kameradaydı abi ben niye bilmiyorum. Sürekli kameradaydı. Değilim bak. sadece bu oyun başında sadece bir kere kameradaydım. Süre bitiyor. Oyunca. Abi ben Burak'a verdim. Ben Burak'a evet. verdim. Ben Alfonso'ya verdim. Ben de Alfonso'ya verdim. Ben de Alfonso'ya Aha. Burak değil ya bence. Kimse ölmedi. Burak sürekli ben değildi abi. Beşinci bölümdeyiz The Boys'da. Birinci sezon. Şişko'ya evet. Ben bastım abi. Ee, çünkü birinin davranmasını beklersek çok geç olacak bizim için. Okkan birileri... sabotaja niye gelmedi? Abi... Ben basmak için bekledim şeyin tonun önünde. O yüzden gelmedim. Abi, Şu an birini asmamız lazım. Yoksa... Ya Navi'nin Navi'nin anlatmaları evet. Nazim'le Kiran Navi'nin anlatmaları ve e, sorucudaki şeyin de önünde sadece Buran bulması elektrikli ilk kişi varken e, bana biraz mantıklı geliyor aşağısı. Yalan yok. Onunla haricinde ben yani Kleonel'in sadece ilk round bir e, reaktö reaktöre koşmadığını gördüm. Onda zaten Burak'la aynı şeyi verdiler. E, koşmuyoruz biz zaten herkes gidiyor diye. Bilmiyorum o nasıl Hı -hı. bir logic de. E, yine mesela bu oyun başlarında da basmak için şeyin başında bekliyordu. Yine bir şeyler kırılırken. <gülüyor> Bilmiyorum. İşte reaktör sabotajında nam ee, vardı. Ee, Tek ben girdiğimde. Şuna... Söyleyeceğim. Ben bu arada Rafa abi ve Alfonso olduğunu düşünüyorum. Ben de. Aynı ee, çünkü böyle bir şey yok abi. Hani in, böyle bir navi inanış yok yani. Yani navi yani nasıl inanıyorsunuz ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Çağrı ile birlikte dolanırken 2 kil alınan Hı -hı. round da çağrılı birlikte dolanıyorlardı ne navigasyondalardı bu adamların hiçbir olayı yok yani öldürse zaten Navi öldürürdü çağırıyor orada herhangi bir şekilde çağırın zaten öldürür Burak ölümün. ben zaten önceki bak iki kişi sana verdi iki kişi bana verdi ben Okan'a verdim ben Okan'ın olduğunu düşünüyorum hani direkt Navide'de de değe inanırsan da basar mısın da ben, ben Alfamzu'yu olduğunu düşünüyorum Güvenin bana rica ediyorum Abi öyle bir güvenmiyor ben Alfamzu kimse kusura bakma dedi hiç bir info yok nasıl güveneyim kanka bak şöyle bir şey var ben de ona bakarsan redik o zaman Navi'nin söylediklerine inanıyorum abi ya i̇nanmak abi, böyle olduysa benden önemli değilim. Benden rahat olmadan eminim. Bir Benim olmadan eminim. Artı bir, yok. Artı, bir, artı bir yok mesela aklımda. Benim bu naviye sebebi şu. Ben sebep sunabiliyorum işteyse. Ben bu adamları navigasyonda görev yaparken gördüm kameradan. Ve çağrı sonrasında öldü ama çağrı yanımı çok ayrı yerlerdeydi öldüklerinde. Benim abi, mantığım şey almıyor abi yani. Sen, görev yaptılar yani. Sen neden ilk roundun başında herkes toplu gezerken zaten sekür turundasın? Ben seni kamerada e, görmedim çünkü abi. Çünkü Kekol kekolar o zaman öldürüyorlar. Abi öyle olmuyor ya, yani. ya Ben skipledim Burak'a vermek Burak istemedim ya. ya Burak değil abi Burak Ama Kaç defa abi, öldürebilirdim kaybedeceğiz. Ben Rafa ve Alfonso zaten de Lead yok lead veremiyorum yani <gülüyor> <gülüyor> Hani ne oldu amına oyunu bitmedi mi ya? Beyler ben agro oynayalım diyorum bu oyundan sonra. Ben pek sevmedim ya bu oyunu. Ben Emonkas'ı açık, açık açık söyleyeyim yani. Bu oyun nasıl zekli olur birader? Bana bir tane sebep söyle yani. Çağrı, kütüphaneye gel Alfonso'ya vereyim. Kemal'i şey. ben, ha. Şükrü, ee, abi. Bak. Abi Ahmet'e <gülüyor> vermiş yani. şu an. Ama sadece... bir şey diyeyim mi yani? Nobi senin olmadı. Sen bilmiyor. çocuk Bokan oyunu abi. Olmadığını biliyorum abi. Abi bak. <gülüyor> ben Bokan, sadece neyse değil. navi ben benim mantığım şunu almıyor. Neden security'um daha bir rafa bir ground? Yani Aynen. oğlum ya hep... bu kadar saçma bir şey mi var ya? ya, abi, ya, ya. Yok demek yani. Yani. Ne, ne demek abi? Keşke oynamak yani. Ne demek görevim yok amına koyayım ya? Hayır rafa vermek görevim bu yani. Bir önceki round'da yaptığım görevlerin hepsini teker teker saydım size Görev yaptırmışsın dedim hemen komandoya. Yani okuyor? ben de sayarım. Yani Oğlum, ben de sayarım. Bunun öncesinde, bunun öncesinde, ne, bunun öncesinde sen de geldin amına koyayım security'ye. E ben ona ben bir şey diyorum muyum? Sen niye security'ye geldin aman okuyayım diye. Evet. Abi, abi, şey, ben ben görevlerimi şey bitirdim ben geldim. geldim. E abi öyle bir görev bir bir bitirme şey. yok işte. Ben de sana ben böyle söyleyecektim. Görev yaparken yok Allah aşkına ya. Abiciğim yani gerçek gerçekten bunu sorabiliyor musun? Ben sana sonra bir şey denemez abi. Ben sana sonra bir şey denemez abi. Herkes çok geçen kalkmaz ki abi. Neye bakıyorsun? Ben şunu soracağım. Okan öncekinin işte, emerjini bekledi. Evet, oyun oyun da, hiç oynamadım. Şey ya, ya da yani ya. başka bir yarraklarım var da neyse şu an söylemiyorum. Yani. Zaten öyle bir şey hani toplu mesela bir kişi tabii ya o, kime Anladım verdin abi? Kime verdin abi? Onu söyle e, de. Abi Alphonso'ya verdin lan. Sen sen az önce sen az önce ne olduğunu biliyorsun oğlum. Ben seni gördüm. Ben seni, gördüm. seni de zaten claim evet, dedim. Bak ben artı birim yok abi benim. Bak ben orada ansı. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben artı birim yok. Ben şudur şudur demiyorum. Ben sadece Navi'nin okey olduğunu söylüyorum. Abi Onun ben, haricinde senin anlattıklarına karşı da Burak'tan şey şey yapıyorum. Bir şey söylemek yapsın, istiyorum. Bir saniye bir şey söylemek ya. istiyorum. Bir e, body storage dedi, diğer body e, elektrikteydi büyük ihtimal. Leo'da, Ferit abi. Ben e, şu an Leo abinin elektrikten security'ye vent attığını düşünüyorum. Ya abicim yukarıdan geldim nasıl vent atmış olabilirim? Yukarıda aprencinden koştum geldim ama, ama şu an ya. hani. Yani Burak double'a gitmesi saniye saniye oyunu lazım oyunu kazanmak için. Ben Alfonso'yu veriyorum. veriyorum çünkü Burak double'a gitmesi lazımdı oyunu kazanmak istiyorsa. Alfonso'yu hiç savunmadı kendi takımda. güzel ya aslında zınk modu. Ne diyorsunuz chat? Bir de böyle bir şey var ama bunu pek beğenemedim ya. Ya bu ne amına koyu, bu ne. Zılk, zılk. Kimde abi? Ne oldu abi? Ay gerçekten saldım ya, Üf, gerçekten skilin oynamıyorum ben de, Başka yok. oyuna oyunu geçersiniz haber edersiniz ef. Kangka çıktık çıktık saldık lan dur lan rup rup ne yapalım? Ne <gülüyor> oldu be? Ne oldu lan niye sinirlendirdiniz adamı? Ay fucka söylemek zor. Kimde abi? Söyleyeyim. Benim anlamadım. Kanka skilin bu oyunu çocuk oyunu zaten ya. <gülüyor> Siktlet gel geçek farklı oyna. Ne oldu kanka? Yani ama ee, sinirlenme hiçbir şey, söylemiyorum, ya. hiç bir bir şey söylemiyorum yani. Ben bir şey söylemiyorum yani. Burak, ben antiksiz geldim ama yaparlık et. Bana, bana sinirlenmenin hiçbir yere yok ki burada. Ha bugün pas atmayacak evet. sana. Ya raidim Burak. Abi önemli değil de yani sinirlenmesine gerçekten.